Hayvan sıfatlarıyla kimse cennete giremez. Vahşi kimse cennete giremez. Cennete girenler vahşet sıfatlarından arınmış ve melaike sıfatı giyinmiş olan Kimseler cennete girecektir. Vahşi insan cennete giremez.